Whole Foods'a kahve alacağız. Olur mu? Aa, konuşamadım. Merhabalar, bugünkü videomuzda yeni bir kahve tekniğiyle MOK karşınızda olacağım. kapat yapacağız. Önce şimdi arabamıza bindik. Buradan bir Whole Foods marketine gideceğiz. Oradan birkaç tane kahve çeşidi alacağım. Hem size kahvelerin nasıl olduğunu anlatacağım. İyi kahve nasıl? İşte organik kahve ya da kahvenin görüntülerindeki detaylı bilgiler vereceğim size paylaşacağım. Sonra güzel bir parka gideceğiz. O parkta da çok güzel şekilde kahvenin nasıl yapıldığını en güzel şekilde anlatmaya çalışacağım. Şimdi bugün Blue Bottle'ın bu kahvesini kullanacağız. Espresso. Çünkü yapacağımız teknikte Espresso'ya benzer bir çekim yapacağız. Kahvenin çekirdeğini ona göre çekeceğiz. Blue Bottle aslında San Francisco kökenli. Oakland tarafında çıkma. İlk Auckland'da yaklaşık ııı ee... 10 yıldan fazladır Okmuntaylı. Sonra en son Nesle satın aldı Blue Benim favori kahvelerimden Blue Buddle'ın Bella Donovan'ı. Bunlar bu, bu organik bir kahve. Elimdeki iki, iki kahve de organik kahve. Ee, onun dışında farklı olarak Giant Steps şeyler var. Bunların hepsi tatları farklı çünkü içlerindeki tatlılık ya da ekşi tatlar ya da daha böyle meyve tadı, meyve aromalı tatlar farklılık gösteriyor. Benim tercihim genelde e, espresso içmiyorsam Blue Buddle'ın e, Belladam'ın kahvesini kullanıyorum. Onun dışında diğer bir marka Ritual da güzel. En popüler kahvelerden. Bir de en favori kahvem Ekvator Equator Blend. Bunun içinde çünkü daha böyle kaysi aromalı, daha böyle meyve Aromalı olduğu için bunda yaptığınız kahveler de çok güzel oluyor. Fiyat olarak en pahalısı Ekvator'un kahveleri. Ritchell'ınki de gerçi 2 dolar daha fazla ama e, Nesle satın aldıktan sonra fiyatlarda biraz daha değişiklik oldu. Şu an gene en ucuz kahve bu. Şimdi bu kahveyi alacağız. E, kahveyi çekmek için kahve çekme makinesine gideceğiz. Çünkü evde yapmayacağımız için kahveyi parkta yapacağız. Olacağız. Espresso çekimine ihtiyacımız var. Evet Office Market'ten iki tane kahve aldık Bu kahveyi sonraki videolar için aldım Bir de evde kendim en sevdiğim kahve Bugün yapacağımız kahve Hayes Valley Espresso Blue Buddle'ın ee, Kahveyi çekecektik burada ama kahve Gir çekme makineleri bozulmuş Başka bir markette bu kahveyi çekeceğiz Uzun zamandır hava çok kötüydü Zaten haberlerde izlenirsiniz Yangınların olması sebebiyle hava kirliliği inanılmaz kötüydü. Ee, hava böyle turuncu, turuncu bir renk almıştı. O yüzden sanki böyle Mars'ta yaşıyor musunuz gibi bir hava var. Sonunda hava şu an temiz, hava kalitesi de bayağı güzel oldu. Evet, kahve alışverişlerimizi yaptık. Marketten geldik. Şu an Foster City'de farklıyız Göl kenarındayız. Güzel bir hava var. Demiştim zaten arabadayken uzun süredir havalar çok kötüdü. Yangınlar vardı. Sonuçta Kaliforniya bir, bir felaketlerden kurtulamadı bu sürede. Bu hafta gerçekten hava çok güzel ve herkes dışarıda bütün çocuklar. O yüzden kahveyi de dışarıda çekelim dedik. Şimdi bugün yapacağımız teknikte geçen Sefer yaptığımızda ve atmış teknini anlatmıştım ama o biraz daha karışıktı işte iki taraflı altında üstünde altında karafo var diye üstünde filtre vardı, üstünde kağıt filtresi vardı, kahveyi tartmanız gerekiyordu, kahvenin süresi çok önemliydi, suyu sıcaklığı çok önemliydi. Herkes şey diyordu ya bunları Türkiye'de yapmak çok zor, Türkiye'de çok pahalı yapıp atlıyor. İşte bunlar çok işte bu sürahi çok pahalı, işte diğer filtreleri alsak işte bin TL'yi buluyor falan. O yüzden düşündüm hiçbir şeye gerek yok. Sadece tek bir tane alete gerek olan şu gördüğünüz ya da diğer farklı tipi bu. Bu Moka Express diye geçiyor. Aslında orijinali Moka diye geçiyor. Alfonso Bialetti diye bir İtalyan tarafından 1933 yılında bulunmuş bir ürün. 1950 yıllarında inanılmaz derecede popüler oldu. Hem yapımı çok kolay. Espresso gibi kahve çekiyorsunuz. Espresso tadında. Tam birebir espresso gibi değil ama çok yakın. Türk kahvesinden daha lezzetli diyebilirim. Çünkü Türk kahvesinde filtre kullanmıyoruz. Çünkü filtre kullandığınız zaman kahvenin gerçekten kalitesi sağlık açısından da iyi oluyor ve içimi de çok güzel oluyor. Bu şeyde alt tarafında anlatayım kendisini alt tarafında bir tane şöyle filtremiz var. Buraya kahveyi koyuyoruz. Buraya da suyu koyuyoruz. Bir de şurada bir tane filtre var. Bu böyle bir plastikle tutulmuş burası. Normalde bunun en çok hata yapılanı insanlar genelde hazneye suyu soğuk şekilde koyuyor. Soğuk koymak daha kolay oluyor gibi düşünüyor ama normalde kaynamış sıcak suyla yaptığın zaman kahve gerçekten daha lezzetli oluyor. Bir de kahveyi yaptıktan sonra Herkes burayı böyle bu şekilde temizliyor. Buradaki kahveyi de temizliyor ama Şuradaki filtreyi tamamen çıkarıp yıkamak gerekiyor. Çünkü tamamen çıkarıp yıkamadığınız zaman orada kahve birikmiş oluyor. Ve biriken kahveyi de temizlemediğin zaman bir sonraki kahvede tadı çok farklı olabiliyor. Şöyle yani bu böyle çıkabiliyor. Bunu böyle tamamen çıkarıp tamamen yıkayabilirsiniz. Bunun farklı boyutları var, küçükleri daha uygun fiyatta. Normalde herhalde 90 200 TL arası değişiyor. Hepsi burada nokta.com'dan fiyatlara. Bu küçük bir boyutu. Bu Alfonso Bialetti'nin oğlu sonradan burada bir tane böyle papyon takan bir maskot figürü oluşturdular şöyle parmağını kaldırıp hani bir kahve daha, bir espresso daha gibi bir anlamı var. Şu an zaten bu endüstride çok büyükler uzun yıllardır şey yapıyorlar. Ben özellikle bugün bunu da yapacağım camda. Hem kahvenin aslında buradan çıkışını çok güzel göreceğiz. Hem de bu daha güzel. Ama zaten birebir aynı mantık. Bunun da su haznesi var. Bunu da çok güzel şekilde kahve yapabiliyorsunuz. Gene dediğim gibi bunu temizlemeniz gerekiyor kahve yaptıktan sonra. O kısım birazcık insanlar tarafından unutuluyor. Üst taraftaki filtreyi de çıkarmak gerekiyor. Şimdi marketten iki tane kahve aldım. Bu Blue kahvesi. Bahsetmiştim. Şimdi şöyle bir şey var. İyi ve kötü kahve çok fark ediyor. O yüzden mesela şöyle göstereyim. Bu, bu kahve mesela normal fiyatlı bir kahve ve görünüşü yağlı ve organik bir kahve değil. Aslında organik diyorlar ama tam organik olduğuna emin değilim ama yani iyi bir marka. Ama elinizde böyle bir yağ hissi ve o bir kalite hissediyorsunuz ama mesela gerçekten e, Blue Badal'ın bu kahvesine baktığınız zaman özellikle arada çok fark var çünkü hem yağ oranı çok düşük hem kahveyi çok doğru şekilde kavuruyorlar. O yüzden de bu kahve inanılmaz derecede tat veriyor ve hem sağlıklı bir kahve içiyorsunuz hem de lezzeti ve kokusu gerçekten çok güzel. Bunu kokladığınız zaman biraz daha yağlı olduğu kokuyu alabiliyorsunuz yani o, o belki sizi rahatsız edecektir. Zaten bir süre sonra bu sizin hobiniz olursa ki kahve gerçekten böyle derya deniz çok çeşitli ülkelerde üretilen kahveler var. Farklı çeşitteki özellikleri var. Keşfederseniz gerçekten kendinizi daha farklı şeyler öğrenip o sizi böyle dünyasına çekiyor. Yani bende de öyle olmuştu. Şimdi ben su kaynatacağım. Ee, kaynamış su kullanacağız. Bu kahvenin alt kısmına suyu koyacağız. Suyu koyduğumuz zaman şurada tam bir metal kısım var. Yani şunun içeride denk gelen yerinde tam onun altına gelecek kadar su koyuyoruz. O yüzden bu Kahve tekniğinde işte tartmaya gerek yok, herhangi bir dakika tutmanıza gerek yok, herhangi bir kahve ölçmenize de gerek yok çünkü normal birebir kahveyi espresso şekilde çekilmiş, ince çekilmiş kahveyi full buraya silme olarak şekilde koyup buraya yerleştiriyorsunuz. Suyu koyduktan sonra, sonra da kapatıyoruz ve kaynama işlemini bırakıyoruz. Suyumu kaynatıyorum burada, kaynamış olan sıcak suyla yapıyoruz alt kısmını çıkardım. Burada kahve haznesi var. Bunu buraya koyuyorum. Şimdi suyu dediğim gibi şu dışarıdaki demirin karşına denk gelen içteki kısımda tam olarak şurada oraya kadar su koyuyorum. Şimdi sıcak su koyduğum için bunun için koyduktan sonra alt hazneyi bir bezle tutmanızı tavsiye ederim. Çünkü öteki türlü eliniz yanacaktır. Normalde bunu soğuk suyla yapıyorlar ama en doğru olanı sıcak suyla o yüzden bir bezle ya da bir eldiven kullanabilirsiniz. Şimdi ben tam dediğim yere kadarıyla koydum. Burada su bu şekilde duruyor. Şimdi kahvemizi çektik. Kahvemizi tam espresso şeklinde inanılmaz şekilde ince çekiyoruz. Sonra hazneye koyacağız. Şimdi ince çektiğimiz kahveyi çok güzel şekilde böyle silme şekilde buraya koyuyoruz. Ondan sonra suyu koyduk. Suyun üstüne buraya böyle yerleştiriyoruz. Şimdi kahvemizi ocağın üstüne koyduk. Çok orta bir ateşte. Alttaki suyun zaten kaynamış ama tamamen kaynayıp kahvenin çıkmasını bekleyeceğiz. İşin aslında en zevkli tarafı burası. Şimdi kahvemiz çıkıyor gördüğünüz gibi. İlk çıkış, kahvenin ilk çıkışı böyle çok sakin. İnanılmaz güzel çıkıyor. Biraz sonra kahve böyle yanlara doğru daha çok sıçrayacak. O zaman kahvenin ocaktan almamız lazım. Tam altını kapatıp. Eğer evdeyseniz altını altına bir su tutabilirsiniz lavabodan. Soğuk su. Tam su hazinesini kahveyi yakmamak için. Şimdi çok güzel oluyor. Bu büyük bir model olduğu için bunun altındaki su haznesi. Şu an gördüğünüz gibi kahve gitgide yanlara doğru başladı. Tam yanlara doğru sıçramaya başladığı an ben kahveyi alacağım birazdan. Altını kapattım. Şimdi kenara aldım. Gördüğünüz gibi demlendi. Espresso bardağına alıyorum. Bu kahve aslında eğer evinize French press varsa French pressle süt kullanabilirsiniz. Bunla çok güzel capuchino olabilir ya da latte yapabilirsiniz. Kahvemiz hazır. Şimdi iki bardak çıktı. Bakalım bir tadına. Evet gerçekten güzel. Biraz daha sert bir kahve istiyorsanız bu teknik tam size göre. Mokapat Daha uygun fiyat olarak. Hem de istediğiniz yerde yapabiliyorsunuz. Sadece alıp yanınıza götürüyorsunuz. Benim en tercih ettiğim model bu. Hatta ben bunu Türkiye'den getirdim. Oradan da İtalya'dan Hediye gelmişti. Bir arkadaşım bana İtalya'dan hediye getirmişti. Bu aslında hep benle geziyor. Diğerleri tabii daha zor işte. ayrı farklı, fitreleri farklı. işte bir şeylerini unutabiliyorsunuz ama bu daha böyle portatif. Ee, bu markayı alırsanız daha iyi ama daha farklı Türk markaları da var. Onları da bakabilirsiniz. Onlarda fiyat açısından daha uygun olacaktır. Bugünkü videomuz İkinci teknik olarak kapatla devam ettik kahve olarak. Bir sonraki videoda daha farklı teknikler. Tabii bundan sonra daha farklı detaylı bilgiler de vereceğim. O zaman daha farklı aletlere ihtiyacımız olacak. Ama en basitinden e, iyi kahve içmek istiyorsanız e, kapatı denemelisiniz. Yani V60 benim en sevdiğim teknik ama işte bize çok pahalı ya da daha farklı bir şeyler denemek istiyorum. Daha sert bir kahve istiyorum. Ya da sütle karıştırıp latte gibi bir şey yapmak istiyorum diyorsanız o zaman bu kahve tam size göre. Afiyet olsun. Evet kahve çekimimizi bitirdik. Kahveleri içtik. Öncesinde de Türkiye'den kokoreç gelmişti. Belki onunla bir iki resmini atarım. Güzel Türkiye'den Aslanboğa kokoreç'i yedik. Üstüne de kahve videosunu yaptık. Çok verimli güzel bir gündü. Göl manzarası da tam güneş yavaş yavaş kendini kaybettiriyor. İnsanlar ya kanoya biniyor ya da kayakking yapıyorlar. Ya da böyle küçük tekne gibi şeyler var. Onlarla böyle gölün etrafında akşamları tekne turu oluyormuş. Belki bir akşam burada öyle bir aktivite yaparız. Onda bir videosunu çekerim sizlerle. Umarım bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Like'larsanız, abone olursanız çok sevinirim.